Herkese iyi günler. 9. sınıf kimyasal türler konusuna bakalım bugün. E, kimyasal türler 3 ayrılmış bu seneki müfredatta. 1 atom, 2 molekül, 3 iyon. Radikal diye de bir tür var. Ona bu seneki müfredatta yer verilmemiş. Bunlara bakacağız. Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir. Doğada asal gazlar ve metaller atomik yapıda bulunabilirler. Yani monoatomik tek atomlu yapıdadırlar. Soy gazlar helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon bu şekilde sembolize edil sembollere verilmiştir. E, metallerden bazıları ise demir, bakır, gümüş, civa, kurşun ve magnezyumdur. Molekülün tanımını yapacak olursak aynı veya farklı en az iki atomun bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal türlerdir. Eğer aynı Elementin atomları bir araya geliyorsa buna element molekül. Farklı element atomları bir araya geliyorsa buna da bileşik molekül adı verilmektedir. Aynı cins element atomlarından oluşan molekül. Doğada ametal ve metaller bu tarz moleküler yapıda bulunabilirler. Diatomik yani iki atomlu yapıdadırlar bazıları. Şöyle şurada olduğu gibi hidrojen, oksijen, azot, flor, klor bunlar diatomik yapıdadırlar. Ozondan itibaren o 3ten itibaren ise 3 Triatomik, tetraatomik diye gidiyor bakın. Ozon, fosfor ve S8 kükürdünde böyle bir formatı söz konusu. Bunlar da element molekül örnekleridir. Bileşik molekülleri farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerdir. Şöyle örneklersek su, karbon monoksit, karbondioksit, diazot pentaoksit, oksijen diflörür, hidrojen flörür, metan ve amonyak. Bunlar da bileşik molekül örnekleridir. Dikkat ederseniz hepsi farklı cins Element atomlardan oluşmuştur. En az iki farklı cins diyeyim. İyon ise bir atom veya molekülün elektron alması veya vermesi sonucu oluşan kimyasal türlerdir. Elektron alıyorsa bunun adı anion, elektron veriyorsa bunun adı katyondur. Yani artı yüklü, eksi yüklü. Eksi yüklü kaç tane eksi kaç tane elektron almışsa o kadar eksi yüklüdür. Yani diyelim ki florür şu florür bir ek, elektron almıştır eksi birdir. Oksit iki tane elektron almıştır eksi iki. Nitrat, bakın 3 oksijen, 1 azot atomu hep 4 atom birleşip 1 bir tane elektron almışlar. Eksi 1 yüklüdür. Sülfat, fosfat, sülfit, fosfit ve asetat iyonları burada anyon örnekleridir. Bunlara ekstra değineceğiz ileride. katyon örnekleri de hidrojen, kalsiyum, alüminyum, amoniyum, kalay 2, kalay 4, bakır 1, bakır 2, demir artı 2 ve demir 3 şeklinde isimlendirilirler. ve Burada da kaç elektron vermişse kullanılır. E bir madde. O kadar el, e, artı yükle yüklenmiştir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.